Evet arkadaşlar şu anda Otomax RTD Şti diye yazıyor bakın. Bandırma'dayız. Bandırma Sanayi Sitesindeyiz. Burası oto tamir firması. Firmada Otomax diye yazıyor bakın. Yetkili servis arkadaşlar. Mitsubishi Fuso Tomsan'ın Tomsan'ın yetkili servisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir tane levhası var. Burası çok büyük bir dükkan arkadaşlar. Hemen sanayide gördüğünüz gibi geniş açıdan şöyle gösteriyorum. Bakın şurada Temsa'nın yine logosu var. Hemen Otomax diye yukarıda yazıyor. Servis Mitsubishi servisi hemen orada da yazıyor bakın. Şimdi içeri doğru gireyim, biraz da içeriği göstereyim arkadaşlar. Otomax diye karşıda kocaman yazıyor bakın. Görün bir tane müşteri var bakın orada görüyorsunuz. Bir tane araba var. Yukarıda Mobil Mobil bir Otomax diye yine bakın var. Hemen sola dönüyorum. Solda yine arabaları görüyorsunuz. Yedek parça var, onları da çekeceğim. Bakın şöyle görüyorsunuz arkadaşlar arabaları. Bakın Baumit'in arabaları var burada. Gördüğünüz gibi Şu ortası yedek parça, değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın Otomax'e yazıyor arkadaşlar burada. Burası da yedek parça bölümü arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız ışıkları yaktı. Şuradan giriliyor değil mi? Hayırlı işler. Buraların ışıkları varsa yakabilirsin. Var mı arkaların ışıkları? Ha, yanıyor mu? Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz arka, arka tarafa doğru geçtim. Arkadaşlar ışıkları yakıyorlar. Yürüdükçe kendisi yanıyor zaten. Gördüğünüz gibi yedek parça bölümü arkadaşlar burası. Bu söylediğimiz markaların yedek parçaları var. Gördüğünüz gibi. Çok büyük bir dükkan arkadaşlar. Bakın yağları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın ileri doğru devam ediyor. Her taraf dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bu söylediğimiz markaların yedek parçaları var burada. Bakın madeni motor yağları var. Yine ileriye doğru bakın. Görüyorsunuz. Her taraf dolu arkadaşlar. Eğer bandırmadaysanız veya çevredeyseniz buraya gelebilirsiniz. 7.24 hizmet veriyor arkadaşlar burası. Yedek parça söylediğimiz markaların Fuso, Mitsubishi, Temsa'nın yetkili servisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bir tane patronumuz müşteriyle konuşuyor gördüğünüz gibi. Geniş açıdan şöyle tekrar göstereceğim size şimdi. Şöyle görüyorsunuz. Şu arka tarafta da ha burada da bir yer var arkadaşlar. Pardon. Burayı da gösterelim. Yine burası tamir bölümü. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi çok geniş bir dükkan arkadaşlar. Bakın arkadaşımız bir tanesinde çalışıyor. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi, ciğerini sökmüşler arabanın, çalışıyorlar. Şimdi geniş açıdan tekrar gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi müşteriler var burada. Şimdi büroya doğru girelim, orada zaten arkadaşımız var, telefon numarasını ona söyletelim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar askıda bir araç daha var burada. Bakın Otomax diye yazıyor. Yukarıda bakın görüyorsunuz resimleri, logoları var. Şimdi yazhaneye girelim büroya. Bir müşteri var bakın şu anda çıkıyor. Sağ olun. Şimdi içeriye doğru girdik. Hayırlı işler birader kolay gelsin. Sağ olun. Dükkanınızı gezdim. Yaptığınız işleri söyledim. Zaten şurada da var. Mitsubishi Motors Temsa. Hemen şurada fısa diyor yazıyor bunların yetkili servisiniz yedek parçası var 724 zaten çalışıyorsunuz telefon numarasını söyler misin buranın adresini ve telefonunu 266 alan kodu 721 0228 Tamam bir de cep 542 342 0222 Bir de adres Yeni Sanayi sitesi 1315 sokak numara 19 Tamam Alıkesir Bandaruk. Tamam teşekkür ederim hayırlı işler